Herkes bana bakıyor, beni çekiştiriyor, hastalık belirtilerim var, bütün antidepresan ve antipsikotikleri kullandım. Aripiprazol, amisülpirit gibi iyileşmedim ama lorazepam kullanınca iyileşiyorum. Doktor lorazepamı ömür boyu kullanman gerekebilir dedi. Başka tedavi yöntemi yok mu? Ya bu istisnai bir soru. Bir kere buradaki belirtiler biraz psikotik belirtileri çağrıştırıyor. Biz uzaktan ve soruyla tanı koymamız doğru değil tabii. Ama şüphecilik dikkat çekiyor bu belirtilerde. E, bu belirtilere Lorazepam'ın etki ediyor olma olasılığı düşük. E, daha çok kaygı gideren bir ilaç. Benzodiazepinlerden birisi. Ve benzodiazepinlerin ömür boyu kullanılması çok önerilen bir şey değil. 3 ile 6 ay kullanılması. Tavsiye edilir. Fakat bazen daha uzun kullanmak gerekebilir doktor tavsiyesiyle. Herhalde daha uzun süre kullanabileceği ifade edilmiş hastaya. E, fakat bu herkes bana bakıyor, beni çekiştiriyor gibi düşünceler. E, lorazepam ile değil, antipsikotik denen ilaçlarla e, tedavi edilebilir. Dolayısıyla daha fazla yorum yapmak hastanın da kafasını karıştırabilir. Özetle söylemek istediğim şey, Lorazepam gibi ilaçların ömür boyu kullanılması... ...çok sık rastlanan ve tavsiye edilen bir şey değildir. Ancak çok istisnai durumlarda şüphesiz olabilir. 3 ila 6 ay arasında kullanılması tavsiye edilir. Her halükarda bu hastamızın da doktoruyla temas etmesi veya doktorun görüşleriyle ilgili endişeleri varsa... ...başka psikiyatristlerle doğrudan görüşüp onların da kendisini muayene edip ondan sonra karar vermeleri veya tavsiyelerde bulunmalarına müsaade etmelilerdir buradaki birkaç cümleyle durumu tümden değerlendirmemiz doğru değil. Ama özetle tekrar hatırlatalım. Benzodiazepinlerin 3 ile 6 ay arasında kullanımı yaygın tavsiye edilen şeydir ve mutlaka hekim tavsiyesiyle kullanılmalıdırlar. Hemen tüm ilaçlar için böyledir zaten ama benzodiazepinler için bağımlılık riski de olduğundan dolayı özellikle böyledir. Ee...